Diğer bir soru, Lamotrijin deri döküntüsü yapıyor. Tehlikeli mi acaba? Lamotrijin e, bir normalde epilepsi ilacı. Ve Lamotrijin e, duygu durum bozukluklarında, bipolar bozuklukta e, tedavi edici bir ilaç olarak kullanılabiliyor. Özellikle depresif dönemler için. E, dolayısıyla e, önemli bir tedavi imkanı depresif dönemleri korumak için, depresif dönemler gelmesin diye. Yani depresif dönemin tedavisinde de işe yaradığına ilişkin sınırlı veriler var ama esas e, ilacın ruhsat aldığı konu yeniden depresif nöbetlerin yaşanmaması. E, buna karşı muhafaza edici değeri. E, ama ilaç %5 civarında, %3 ile %5 civarında hastada Masum cilt döküntüleri yapıyor. Yani e, çilek rengi, kırmızı, 3-5 noktadan oluşan, böyle başlayan e, cilt döküntüsü yapıyor. Ve bunu yaparsa e, ilacın kesilmesinde veya doz azaltılmasında fayda var. E, bugüne kadar herhalde ben 5000 civarında hastalık kullanmışımdır. Ve bunlardan... 50 kadarında yani %1 kadarında normalde daha sık gözüküyor ama özellikle doz artışlarını çok minimum düzeyde asgari düzeyde tuttuğum için daha az sayıda daha az oranda hastada cilt döküntüsü görmüş bulunuyorum 50 civarında hastalığı gördüm bunların bir kısmında ileride tekrar ilaca dönebilme imkanı da oldu ama o 50 hastanın en azından 30'unda bir daha dönmemek üzere bırakmış bulunuyoruz Gerçekten duygu durum nöbetlerine, depresif nöbetleri azaltabilen bir etkiye sahip. Onların gelişini azaltabilen bir etkiye sahip. Tehlikeli mi diye soruyor soru. Evet tehlikeli olabilir. Yani o %3-5 gördüğümüz cilt döküntüsünün kendisi tehlikeli değil. Ona masum döküntü deniyor. Fakat sonrasında bu cilt döküntüsü yaygınlaşabiliyor. Tüm vücudu sarabiliyor. O zaman çok tehlikeli olabiliyor işte. Ee, binde bir ölümcül reaksiyonlara yol açabiliyor, ee, daha doğrusu hani böyle yoğun bakımlara kadar gidebilecek e, ciddi sonuçlara yol açıyor binde bir ve beş binde bir maalesef ölümle neticeleniyor. Ee, dolayısıyla hani beş binde bir e, bir risktir ama çok yüksek bir risk midir? E, bence çok yüksek bir risk değildir. Özellikle Bipolar hastalığın, manik depresif hastalığın veya iki uçlu hastalık diye geçen hastalığın kendisinin insanı öldürme riskinin %10-15 olduğu yani intiharla öldürme riskinin %10-15 olduğu. Yine bunun yanında ortalama ömrün 10 ile 30 yıl kısaldığı intihar ve dışı nedenlerle başka hastalıklardan da ölümü hızlandırıyor. Bir yerde lamotorjin gibi bir ilacın bir antiepileptiktir normalde epilepsi ilacı ama depresyondan koruyor. Bizi yeniden yeniden depresyona girmekten, bipolar hastalığın depresyona girmekten muhafaza etmesi çok değerli bir şey olsa gerek. Tabii her hastayı da korumuyor veya ilahi haye sınırsız korumuyor. Yapılmış çalışmada gösterilmiş veriye göre normalde 200 gün, 200 küsür gün sonra depresif nöbet geçirecek bir hastayı 4 hastaları ortalama 400 küsür güne ...kadar taşıdığı gösterilmiş bir ilaçtan bahsediyoruz. Yani yaklaşık 1,5-2 kat kadar depresif nöbetin geliş süresini uzattığı gösterilmiş bir ilaçtan söz ediyoruz. Ee, önemli bir ilaç. Bu cilt döküntüsü riskini de göze alarak, e, pekala hekimle tartışarak, müzakere ederek e, kullanmakta fayda vardır. Basit döküntüler ortaya çıktığında da bunu yine hekimle müzakere ederek bırakmakta fayda vardır. Bugüne kadar ciddi döküntüye rastladığım tek hastam oldu. Yani o binde bir reaksiyonla karşılaştığım tek hasta oldu. Çok şükür onun da başına ölüm gibi bir şey gelmedi. O beş binde bir ölümcül olan reaksiyonda hiçbir şekilde karşılaşmadım. Çok şükür.